Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Ocak. Bu videoda diğer videolarımda olduğu gibi okullar hakkında konuşacağız. Acaba okullar bu dönemde açılacak mı veya açılması söz konusu olur mu? Bu konu hakkında sizlerle yine biraz sohbet etmek istedim. Riyasel Çuğun açıklamaları var, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar var ve bizim gördüğümüz ortada bir tablo var. Bu tablo ne tablosu? Gitgide artan vakaların tablosu, insanların tedbirsizliği, insanların e, bu kontrollü sosyal hayatı çok fazla abartması ve o kontrol sınırının dışına ile alakalı. Bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız bana destek olmak amaçlı aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yorum bırakmayı unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacağız demişti. Acaba belirli sınıflardan kastı ne? Bunu konu hakkında bir detay vermedi. Bence belirli sınıflardan kastı şu anda sınava hazırlanan sınıflar olabilir. Bu benim tahminim. Yani 8. sınıfa giden birisinin yüz yüze eğitimi mümkün olabilir. Veya işte 12. sınıfta üniversite hazırlık sınıfının yüz yüze eğitimi mümkün olabilir. Böyle bir senaryo düşünüyor olabilirler. Öte yandan hibrit eğitim sistemi çok tartışılmıştı. Hibrit eğitim sistemi nedir? Bunu uygulamaya koyabiliriz diye bir açıklaması vardı. Yani o senaryolar arasında yerini almıştı hibrit eğitim sistemi. Peki hibrit eğitim sisteminden anlamamız gereken şey ne? Belirli aralıklarla düzenli olarak derslerin işlenmesi, 3 gün yüz yüze eğitim varsa geri kalan günler online eğitim olacak veya uygulama dersleri yüz yüze işlenecek fakat teorik dersler online olarak anlatılmaya devam edilecek. Bunların sınav durumunda ise yanlış hatırlamıyorsam %40 hibrit yani online %60 da yüz yüze olarak bir sınav sistemi getirmeye çalışıyorlardı. Bu senaryolar da halindeydi fakat... Resmi olarak biz şu gün işte tüm Türkiye'de okulları açıyoruz diye bir açıklama henüz gelmedi. Taraflar son derece sessizliğini koruyor ve bilim kurulu üyelerinden de şok açıklamalar geldi bu süreçte. Bilim kurulu üyelerinden bazıları vakaların artışının mümkün olduğunu ve önünü alamadıklarını beyan ettiler. Bu tabloda okulların açılması ne kadar doğru olacak tartışılır. Şimdi şöyle düşünelim, ben de bir üniversite öğrencisiyim ve siz tedbir alıyor olabilirsiniz. Fakat tedbir almayanlarla aynı sınıfta bulunmak ne kadar doğru olur? Veya bir yurt odasında 4-6 kişi kalan arkadaşlar var. Bunlardan birisinde koronavirüs çıksa odasındaki herkese bu riski bulaştırabilecek e, dereceye gelecek bir durumda açıkçası. Bakan sessizliğini koruyor. Bakalım ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor? Vakalar artmaya devam ediyor. Fahrettin Koca'nın bir açıklaması vardı. Belirli illerde vakalar hızla yükseliyor. Mersin'de Manisa'da durum kontrollü bir şekilde artıyor diye bir açıklaması vardı. Diyarbakır'da yoğun bakım eksikliği yaşanıyor. O bölgeye yoğun bakım takviyesi yapıyoruz demişti. Durum böyleyken üniversitelerin açılması felaket olur diye düşünüyorum. Lütfen e, aşağıda bana küfür ederek yorum yapmayın. Ben mantıklı bir şekilde bunu açıklamaya çalışıyorum. Şimdi üniversiteler açılacak diye bir haber çıksa ve insanlar direk işte otogarlara ve havaalanlarına akın edecekler. Oralara gidip işte yurt seçmek zorundalar, ev kit tutmak zorundalar, okulların ödemeleri vesaire çeşitli şeylerin ödemelerini yapmak zorundalar ve bu durumda da mükemmel derecede bir yığılma söz konusu olacak. Devlet bu riski göze alır mı? Tartışılır yani bilemiyorum. Önemli olan sağlık tabi ki bu hususta. Eğitim de önemli ama sağlık olmadan eğitim de olmaz arkadaşlar. Bu da böyle bir gerçek. Bakanlar, bilim kurulu üyeleri bir karar verecek. Bu karar neticesinde yine bir video atacağım o karara yönelik. Fakat haberlerden okuduğum kadarıyla ve kulağıma gelenler doğrultusunda durum bundan ibaret. Okulların açılması şu anda gündemde ama vakalar gitgide artıyor. Bir kısıtlama gelmiyor. En yani basit bir sokağa çıkma kısıtlaması da gelmiyor. Bakalım ilerleyen günlerde bizleri neler bekleyecek, okullar açılacak mı? Söz konusu olan durum bu şekilde. Okullar açılır mı, açılmaz mı? Bu konu hakkındaki görüşlerini de aşağıya yorum olarak bırakabilirsin. Biz de fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Videomu beğendiysen aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerini ya da bu konu hakkındaki görüşlerini aşağıya yorum olarak bırakmayı unutma. Bir sonraki videoya dek kendine çok çok iyi bak hoşça kal